Merhaba ben Eftelya, topluma hizmet uygulamaları dersi için yaptığım Gönüllülük faaliyetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ders kapsamında yapacağımız bu faaliyeti ilk duyduğumda bana bir katkısı olup olmayacağından emin değildim. Önümüzde ise çok fazla seçenek vardı ve hangisinin bana uygun olacağı konusunda kararsızdım. Sonrasında bir yakınımızın çocuğunun dersleri konusunda çok zorlandığını ve ona yardım edecek bir ablaya ihtiyacı olduğunu duydum. Aklıma ders kapsamında yapacağımız gönüllülük geldi. Çocuklarla konuşmayı sevdiğim ve onlarla ilgilenmekten hoşlandığım için bunun iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Hem de ona yardımcı olabilmeyi çok istiyordum. Bu sayede ilk tanışma toplantımız için gün ayarladık. Tanıştığımızda biraz çekingen bir çocuktu. Fakat konuştukça daha da yakınlaşmaya başladık ve bana her şeyini anlatabilmeye başladı. Dersleriyle ilgili birlikte çözüm önerileri aradık. Ve durumunu analiz edip beraber neler yapabiliriz konuştuk. Ondan sonraki her hafta birlikte yeni şeyler deniyor. Hatta ders saatleri dışında bile birbirimizle konuşuyorduk. Abla kardeş gibi olmaya başlamamız benim de çok hoşuma gitmişti. Her hafta yaptıklarımızı ailesine büyük bir gururla anlatıyor ve Eftel abla böyle yapmam gerektiğini söyledi. O yüzden bu hafta bunu yapacağım.'' diyordu. Normalde gelecekte ne olmak istediğine karar vermemiştim. Ama... Derslerimizden birkaç hafta sonra annesine ''Ben bilgisayar öğretmen olmak istiyorum'' dediğini öğrendim. Bunu duyunca yüzümde büyük bir gülümseme oluştu. Ona bir rol model olmaya başlamışım gibi hissettim ve onun daha iyi yerlere gelmesi için yanında olmaya devam etmek istedim. Küçükken benimle bu şekilde ilgilenen bir ablam olsaydı nasıl olurdu diye düşünmeden edemedim. O çocuğun ablası olmak bu yüzden beni çok mutlu etti. Onun ve öğretmenlik hayatım boyunca da onun gibi yanında olacağım birçok çocuğun umut ışığı olmayı diledim.